Ev nerede abi? Abi benim 20 tane şeyim var ha. Fazlam yok ona göre. Ee, okum var. 20 ok adam, adam geldim. Cisadı tane. İki tane içeride bir gördüm köşe. abi önündekini. Abi abi abi diğer arkanda arkanda arkanda abi oradan çıkman lazım. Oradan çık. Bir öldüm. Görüşürüz abi. Vurdu bana bit. Ben kaç uçacağım? Yok ben öldürüm, öldürüm onları. Beni öldürdü. Ama bandoy gelsin, onları hepsi tek tek de alırım. 90 saniyesi ya 90 saniyesi de. Biri düştü abi. Tek tek full dead. öldürdü Göremiyorum adamı şahım şey abi. Ben hala göremedim tam bu arada. Temasım yok benim Dönünde be. gördüm adamı galiba. Abi çalıkara girmiş abi sen dikkatli ol da. Yakıyor mu ışık? Vurdum Helal. bir tane düştü Öldü. Düşmedi. Bekliyorlar. Su botunu al tak. Nerede abi? Yere düşmüştür Adam öldü mü? Evet Suvarın Yok abi adam öldü Ölmedi, ölmedi adam? Abi tamam, Spor sığında o yere at ben aldım ama. Aldım adam sorusu bende Gel abi Bana at, at yere İyi <gülüyor> daha vurdum. Ehe şattım öldürdüm. İşte bu! Orta bay o da bayıldı. O da bayıldı. Kibe davı. Set çekeceğim. Set çekmeye deniyorum. Aa abi bu boğa avşaklar Come on bitch. Adamlar. Tamam bana doğru gel. Bana doğru, bana gel. bana doğru <gülüyor> gel. Bana doğru <gülüyor> gel. Bana doğru. <gülüyor> gel. Bana doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam bana doğru gel. Salla abi. <gülüyor> Sa abi sağa sağ, sağ, sola yaparak gel. Tamam. Gel abi bana doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bir taktım ben ben ben de kırmızı evi tattım abi kırmızı düşecek ben bir dedim kırmızılı nerede kırmızılı kaçtı abi evlerine kaçtılar yok evlerin oradalar abi ay Abi kırmızı sen içeriye sokma ee, içeri içeriye sokma abi o biri dedim aynı kro krosu aldı Kırmızıyı darladım o düşmüyor Helçat abi teki öldü. Öbürünü de beat. Evet aldı yani. Dakika arkadaş geliyor. Abi Öldüm abi bende Öldüm ben ya. Açaldın mı sen? Ben her şey abi. Düşürdüm abi tekini. Uzak oldum geliyorum. Bir daha vurdum da öldürdü ya. Biri düştü mü? Evet biri düştü. Çok uzak ama yani. okay aldın mı evdeki? Azra kaldım çıktım. Abi adamlar girmiş şeriye. Yok girmiş mi? Girmiş mi? Evet abi. T -t'si de malzeme yok. Abi, anasın, anasın. Kahramanlarımızın başına üst üste gelen talihsiz olaylar oyunu iyice çekilmez hale getirir. Kahramanlarımız işten... pes etmemeye işten... kararlıdır başlarına geleceklerden habersiz maceralarına devam ederler ve yeni bir yere yerleşmeye karar verirler. Gel yanıma. Işte. Bir çekiş, bastım. Tam bir çekiş bastım. Evi tam buraya mı macan, macan giden. Anladım abi. Adam yaksin ya. Ha dur lan. Hadi. Hadi. Onun ne sikim adamın Peki. üstüne bak ya. <gülüyor> Bu ne? Koş koş eve koş eve koş eve koş. Abi o bir kaydıran burayı. Lan bu ne? Evet, evet. Millet manyak ama naa koyim Enayi malı yemin ediyorum Çıkartalım. Abi bence limana gerek yok ya bununla da yetişiriz Gideriz Oy yakıt şeyin içine Şeyin için onu al Direk gidiyoruz abi ben o, bu bile yeter de. Hay bakalım adamın zoraya bak. Çıkacağım mı ben? Ön, Çıkamam. Önden atma abi seni. Adamlar var. Tamam tamam tamam. Aşildi abi. Adam, adam, adam. burada abi adam, öldüm adam. abi ben. Tam sana burada adam. Para da orada. Hiç yok. Şuna bak. Klasor adam nerede? Dur. dur bir amına ok bitti vurdum bir kere bir tabancası çıkarttı öldüm ben i̇ki, iki kere vurdum etse. Tabii ok yok ok, ok olsa gelirse vurdum yaparsın birşey buruk adam sıkmıyor ki hemen taş kasıp geliyomdur değil taş valla 5 tane bastım o da arabiyeli tane bir tane. Bir beş de öyle bastım. Baksana. Sur duvarı buldum ben aşağı. Güzel abi götür abi Aşağı atarız abi. Taş, taşı da etrafına atarız. Adam gördün. Aa aa adam solda. ÇOCUĞI I'm gonna kill you motherfucker Bas Abi aşağıya caddım da var Tamam abi sen geç Sen kalk havaya ben geliyorum Dırt Hadi silah ya. Aha yarı otur nice nice nice nice rüzgar türübünü abi direkt eve gidelim ya şunları eve bırakalım öyle geri geliriz yara oto ya mis gibi ya geliyorum abi hiç hiç hiç hiç inme elde kolamı da basın. Böremete ziyare, onlar Biraz daha genişini yapıyorsun işte, daha evet, Abi bu evin şeyi yok. Varmış. çıldırıyorum ya yani. var işte, adam var, adam var. Marketin içinde adam var. Ne evet, gördüm. Altın abi, it. It. <gülüyor> tam tamam, bir tane var, bir tane. Tamam dönüyoruz. Sen rastla abi o düşen adamı öldür gerek halinde bana bırak düşen adam direkt öldü ama yani yani. o bekle burda burda burda kaçıyor öbürü gel nereye kaçıyor bilmiyorum valla burda önüme çıkarsan çöktü öbür sen abi al abi öbürünün lootunu öbüründe bir şey yok ya düştü öldü sporcu ile bekliyordu yaralı satırla bekliyordu Ağzı ultumda olum Setin tekine bana mı salsaydın Şeye bak Abi yok yer, yer yok Ver baban, ver bak Bak abi sen ben, şu adama uğraşıyorum Oledim oğlum Adam öldü Ahaa, öldürdüm atları al abi Çek abi, gidelim at, at, at. Arkadaki ne Final babanın drop'una gidelim ya. Giderin ne ben batı. Atsın da mı? Ati Gel çek. Çektim de işte gelmedi geldi. Öğrendin mi onu? Ne? He, biliyorum biliyorum ya hayır onu biliyordum da gelmedi. Bagda yani. Şeyde. Nerede Karla bölgeye doğru gideceğiz Tam doğru zaten şimdi, şimdi Adam var abi. Tamam, adam var. Ata sıktım. Hello guys. Oo, ne, ne ilgan var, ne ilgan var. Mal Donald. Hecat, tamam. hecat, hecat. de vurdum abi ben, de, ben de biht vurdum. Headshot dedim. Abi çok yak, açar, çok lakış mı? Oo, e, hecat orda. Oğlum biht atacaksın ya, headshot at attın ama Düşürdüm abi adam. Evet, evden geleceğim. Dünüz boşarak gelsen olur abi. Abi ne Nilgan ne, nerede adamın ya? Yere düşmüştü. Yere düştü, yok evet. oldu adamın Nilgan amına koyayım. Evet, evet. ne, ne, neyle geliyor? Git evet. durdum düştü abi adam. Hızlı gel. Evet, ben gelirim. Ya, yatak süresi vardır adamın. O adamın evini mi? mm Yatak süresi vardır adamın. Altı altı. Amına koyayım Nilgan var da. Kaybolmuş Nilgan. Evet. Yok yani. Konsuzluğumu karıştı. Ne yaptın amına kah? Buldum. Thanos baba er koymuş. <gülüyor> bir ara öyle bir şey vardı ya şaka maka. Thanos baba, Thanos baba. Hah? Hey, bir mi hiç? Yok, İn, abi, abi, abi sen bak şey şeydeyken şey ben ha. katamıyorum. Tamam. Ey orada Betweel dedin. Ne dedin lan? Ana keyifse. Of King of the shield'ı sonra Bedroel Bedroel 2 King of the oldu Atlayamayacağım Otur sesin du durduğunu duyduğum an atlarım abi affetme Atla Yakıtı al da 16 tane daha yakıt var oğlum alamıyorum Şuradan bir 16 yakıt alacağım Geçen okey evet bir Bak abi yaratık yap öğreneyim. Şunu da da öğrenemiyorum ya. öğrendim abi. Bottayız ya. Biz yelmştik abi. abi Nereye gidiyor? Hadi hadi madenciliğe insin. Hadi madenciliğiz. Abi vallahi madenciliğe mi iniyor? görül deman. Anlar şeydi. Ya bir şey var. <gülüyor> yok belki farkındasındır. <gülüyor> Eritme mi geldin yoksa? Al şunu. Bunları sen al. Botunda. Yakat al abi onun şunu. Ben de eri eriyecek verecek bir şey yapayım. <gülüyor> Patladı patladım helikopterleri. Hı hı. Ya çalınmadı <Sağolunlar> yani. <gülüyor> Onlar mı patladı bence sence ha, onlar patlamıştır ya Başka kim patladı? Dalan ya Aslında 40 yılında bir şey sürüyor da beceremiyor o değil Aynı de yemin ediyorum Gelin. Ne? Tamam. Abi, abi abi abi Ara sıra yapıyor böyle şeyler 2 yani. lira mı lira da e, mikrofonu ne kadarsın iki tane nasıl ikisi ikisi Ya kamera tane mi Aa, Alex <gülüyor> <gülüyor> alın alın? Ne bileyim. Justar yakıt oldu 40 hat. Bitti bitti dur. 3 tane Hele var 40 hat, bitti Abi bunu bak bir defa ye abi kırk açırdan bir şey ama güzel bir yerden yiyeceksin öyle kenar bir yerden yersen yani tadı kötü. kötüysen Oralara işte gelmem lazım Yolum oralara düşecek de İstanbul'da yok mu araba? Ya zaman İstanbul'da değil mi? Doğru Erteme mi? Yok geç doğru Oymadın Yok yok Valla bir gelirsen yemeni tavsiye ederim. Oğlum gelirsen bileceğim de yok. Oradan ciğer, ciğer hastasın orada. Ciğer, ciğer abi diyorum. evet. Ama bak abi. abi Buradaki ciğeri öyle hani ismi çıkmış aradan yemeyeceksin. Sanayi var abi burada Hilton sahanın önünde. Oğlum biliyorsan. Sanayiden burada. Abi sabah. Abartsız diyorum sana. Sabah. Ee, yedi yok neydi silah? Altı altı buçuk sabaha adam adam adamın dükkanı tıklım tıklım ciğerci adamın yaptığı tek şey sır sır ciğer. Başka hiçbir şey yapmıyor. Adamın işi ciğer. Kevap falan da var da adamın ciğeri efsane diyorlar. Ben yedim hiç öyle değil. Ben ya bunun üstünde uyudum saat üç olmuş şimdi bir duşa girerim. Ceviğine bakalım sonra. Ya tarbaba tabak